Merhabalar efendim. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pazar günü okuduklarımdan kısa bir video hazırladım. 2012 yılında terk edilmiş bir madende bakırı bulundur. Araştırmalara başlanacaktır ama ciddi bir sıkıntı vardır çünkü mağaranın içi yarasa ve onların pislikleriyle doludur. Bunun üzerine dört işçiyi bu pislikleri temizlemek üzere görevlendirirler. Maalesef bu dört işçi temizlikten kısa bir süre sonra ağır bir zatüreye yakalanır ve içlerinden birisi de hayatını kaybeder. Yıl 2012 Tabii SARS anıları taze olduğu için hemen bu kan örnekleri Wuhan'daki yani meşhur pandemimizin kaynağı olan Wuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne gönderilir. Ve Viroloji Enstitüsü'nde bir dizi araştırma yaparlar. Ebola'da dahi olmak üzere pek çok virüsü bu kan örneklerinde incelerler. Ama sonuçta bir şey çıkmaz. Bunu da gene Çinli araştırmacılar yayınlarlar. Yıl 2016 ve Çin korona pandemisiyle vurulduktan sonra bu eski örnekleri buzdolabından çıkartırlar ve yeniden incelerler. Ellerinde çünkü gen haritası vardır COVID-19 virüsünün ve görürler ki bu dört işçide COVID-19 virüsü var. Yani gördüğünüz üzere 2012 yılından başlayarak 2020'ye kadar geçen dönem içerisinde aslında COVID-19 hastalığının virüsü hem yarasılarda hem insanlarda saptanmış. 2020 yılında Kasım ayındaki bu yayını takip hemen aynı ay içerisinde bu sefer İtalya'nın Lombardiya bölgesinden bir çalışma gelir. 2019 Eylül-2020 Şubat arasında akciğer kanseri hastalarında alınan kan örnekleri incelenir. Ve görülür ki burada da benzer şekilde COVID-19 hastalığına karşı antikorlar vardır. Ve İtalyan araştırmacılar da gene bu araştırmayı yayınlarlar. Ve gördüğünüz üzere dünyada aslında çoktan COVID-19 virüsü dolaşmaya başlamış. Bu aslında bir dizi komple teorisinin de bilimsel olarak sonunun geldiğini gösteriyor. Şimdilik ama biliyorsunuz Çin hükümeti, üzerindeki komple teorilerinden arınmak amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan'a gelip araştırma yapmasını kabul etti. Bu günlerde 15 günlük karantina döneminden sonra batılı araştırmacılar Wuhan'da çalışmaya başlayacaklar. Ama 2020 Kasım ayındaki bu Yarasa makalesinden sonra bu yayını yapan ve Yarasa kadın olarak adlanan doktora da Çin hükümeti ödülü verdi. Şimdi aşağıya kadar olan komple teorileri için Elimizdeki en güçlü iki bilimsel veri bu. Yani ortada bir komple yok. Sadece doğayı yok eden insanın karşı karşıya kaldığı bir salgın var. Sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.